On dakikalık yol için iki buçuk saatte bekliyorum. Rezilik yani, bir şey değil. Evet. O köprü yapılsa çok iyi olur. Ama yapacağını da zannettim. Evet. Birlik beraberlik yok. Yani burada birlik beraberlik olsa bu sıkıntı yaşanmaz yani ilk evet. Yani Daha burada barış olmadan, daha bu köprü kapanmadan bütün millet ayağa kalksaydı, muhtarlar ayağa kalksaydı, köylüler ayağa kalksaydı bu reziliği çekmezlerdi yani. Ama müsaaktır. Yani bu millete müsaaktır. Vallahi hasarlar, hasarlar olan düşünsün. Ha ben, olsam ben Erohtan gideceğim. İki buçuk saat. Sabahleyin geldim, iki buçuk saat Erohtan gelmişim. İki saat de burada bekliyorum. İki saat. Hatta iki saat yirmi dakikadır. Vallahi şükür namazı hamiz tekrardan bir küm bu. Allah'a Hadi. Kobiteni, ham o noy, yani hadi şey Ben de Ben bir şeyi, tısa Ben. Sirt Eru Bozkuşköy'den, Meşar tarafında. Biz çok makduruz. Bizim eskiden daha bu suyu tutmayan zamanda biz 40 45 dakika da gelip gidiyorduk. Şimdi 4 saate de gelemiyoruz. Bir bayan doğum yaparsa kesin ölecek o. Sirt'te var hani ne? Ambulans var, vesaydı var, hiçbir şey yok. Gemiler de var, 2,5 saat bekliyoruz onlarda. Onlar da yani kusura bakmıyoruz. Onlar da yetiştiremiyor yani. Yani biz çok zor durumdayız. Biz de en acil en yakın zamanda kübürü istiyoruz. Kübürü olmazsa temsil perişandır. Perişan olmuşlar hepsi. Başka diyecek bir şey yok. Abi zaten her yol yok, yol yok. Ülte 3 üç saatte gelemiyoruz. Yol yok, yol. Her ötede yine, yine yol yok, yol diye bir şey yok. Yani çok zor durumdayız. Bütün büyüklere sesleniyorum. En, en yakın zamanda bu kübrü yapısınlar. Kübrüyü istiyoruz. Burada kaç köy bu şekilde? Ne, Abi çok ediyorsun. çok sayılmaz. Vallahi yüzden yüz elli belki fazla köy var. Hepsi mağdur. Hepsi mağdurdu, hepsi durumda. Abi yani gerçekten gerçekten bir insan mesela apantiz oluyor. Buraya getirene kadar apantiz patlayacak. Bir kadın doğum yaparsa buraya gelene kadar Çocuk da gidecek, bu anda gidecek. Yani artık ne diyebiliriz yani? Ne yol var? Ne, hiçbir şey yok. E, önce de emniyeti alma, alması lazım. Şimdi zaten her tarafı suçlu olmuş. Hiç, hiçbir şey olmadı ki. <gülüyor> Şu anda bu tanşarın üstünde halımızı görüyorsun, Razer'de görüyorsun. Küpri de boş ver, zaten yapılan yeni yol belki 500 trilyon alaya verilmiş 20 kilometre boyunca hepsi haylondır. Araba gidemiyor. Şu anda kapalı. Demirka'ya geçerken 10 kilometre haylondanlar ile araba gidemiyor. Kalan da köyünde bize yol yapacaktı onu da, Onu da yarıya bıraktı, ondan sonra tünel yapılacaktı o da yalan çıktı, küpürü yap yapacaktı, o da yalan çıktı. Demek Sayın Cumhurbaşkanı bizi insan yerine bırakmıyor. Eğer bizi insan yerine, yerine koysaydı, koysaydı, bizi bu hale koymazdı. Başbakan olduğu zaman üç tane milletvekili bizim sırtta götürdü. Artı da bizim eniştemizdir. Biz gece gündüz ona dua ediyorduk. Yaz salamızdan baksın. Ay vallahi vallahi bu işin ne günahımız? Hayır durdu kazması için şimdi kazanmış bize bakmıyor. Gerçi bize bakmıyor. Bize baksın. Daha söyleyeceğim nasıl söyleyeceğim ben? Defter taatın. Odaya matine mi genc? Em emişkara paat paatı bine ne ve. Ulaşım pek zor. Emciler gemiye ne? gemiye, em darbasiyi alıp ben hemen patladı, pe zaf Yani bu ve garib ve 4 saat yani çok zor bu.